Yelkenli ve Motorola çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Çanakkale'de çok güzel vakit geçirmiştik. Eda'nın keşfettiği deniz bölgelerini toplayıp zeytinyağı ve sarımsakla nefis meza hazırlamıştık. Bu bölümü izlemediyseniz sağ üstte beliren video kartına tıklayabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bölümümüzde Çanakkoyun'dan ayrılıp Akbük Limanı'na varıyoruz. Akbük'te güzel vakit geçiriyoruz sonrasında Bodrum'a doğru artık yavaştan yol almaya başlıyoruz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen bir rota planlaması yapalım. Zoom out yapalım. Zoom out, zoom out, zoom out. Hemen kuzeye gidelim. Aha işte Akbük. Akbük'ün mantıklı bir giriş yerini seçelim. Yaklaşık. Okey'e basalım. İmlece git diyelim. Menüden geri çıkalım. Zoom in yapalım. Ki tehlikeler varsa kaya, sığlık vs. görebilelim. Ve siyah çizgiyle yeşil çizgiyi bir yaptığımız zaman ki şu burnu geçince olacak. Rotamızdan sapmadığımızı anlayacağız. Uçan balıklar orada. Görüyor musunuz ya? İnşallah çekiyordur. Kameraya yetişemedim. Nasıl ya? Bayağı bir şey kovalıyor. Balıklar uçuyor. <gülüyor> bu arada su... Yani... Söyleyecek bir şey yok. Süper. Hafif nem var havada. Ee, karşı kıyılar görüntüsü biraz azalmış. Bak Ören'deki şeyin. O termik santral bacasının falan. Bu iyi bir şey. Biraz nem varsa rüzgar çok çok sert olmayacak. Eğer bu nem olmasaydı sert bir hava olacağına emindik. Daha Gökova başlamadı. Bu saate çoktan başlardı. E, bu da zaten nem sayesinde. Daha doğrusu rüzgarın çok da fazla alçak basıncın yerini almaması sayesinde kaynaklanıyor. Demek ki bölgemizde alçak basınç alanı çok fazla oluşmamış. Bu sayede rahat bir seyir yapacağız. Tabi öğleden sonra gene mutlaka Meltem gelecek. O affetmez. Ama buradan kafadan gelir bu hizadan. E, yukarı yani kuzey hizadan. Bodrum'dan bu kıyılara kafadan geliyor. Ee, bu şu burnu yani bunun da ilerisinde o işte o Fener falan var ya gedi adaları. Fener burnundan itibaren batıdan geliyor. Aşağı bunun da aşağısında çatıyla işte balık aşıran falan vardı ya. Orada da e, böyle hani e, tam böyle kuzey batılı gibi geliyor daha çok. O şekilde Gökova 3'e ayrılıyor. Bazen bu dalgalar birbirle çakışıp burayı çorba yapıyor. Çok kötü dalgalar oluyor Gökova'da. İnsanı canından bezdiriyor. İle arkada Karaca Söğüt var, Karaca Söğüt bu tarafta. Karaca Söğütten sonra işte Kleopatra çok güzel. O zaten Bakanlığın yeri, hani şeyi adası gibi tarihi yer. Ondan sonrasında zaten Çamlı İskelesi falan var, yani o artık Akbük limanı, işte o hani çayın olduğu yer falan var. Oraya çok gitmeye gerek yok tekneyle, yani çok aşağıda kalıyorsun. Tüm Meltem'in pisliği şeye buraya geliyor. bir rüzgar altı kalıyor. Yani burası son nokta. Karaca Söğüt diyebilirim. Ve Sedir Adası veya hani gitmediysen tabii. Evet şekil bu. Şimdi bir Akbük'ün içine gireceğiz. Bir işte yüzme, çay kahve sonra çökertme. Ee, çökertmeden sonra gidebiliyorsak yani havanın durumuna göre ta Orak Adası'na kadar gitmeyi düşünüyorum Bodrum'a. Ama uzak yani ciddi mesafe o. Gidemeyi Olmazsa yarın gideriz. Şurası okluk. Okluğun girişi İngiliz Limanı. Daha doğrusu okluk içindeki koy. İngiliz Limanı'nın girişi. Karşı tarafı, burada da hırsızla Çanak diye bir koy var ama başka bunlar. Yani şey. Bunlar çok güvenli, kapalı yani. Hatta okluk onun kadar kapalı değil yani. Daha açık kalıyor. de şuradan şu fener var ya, bu küçük ada bu. Oradan girince de iki tane sazanlı koydu bile adının adını unuttum. Ondan iki tane koy var şekil bu. Öğrende marina var. Yanında da bir barınak var ama o barınak tam ticari yani balıkçılar var hakikaten hiç yer yok yani şey olarak. Marina'nın da bir günü 350 liradan başlıyor en küçük metrekare için. 25 metrekaresi 350 lira günlük. Tabi haftalık aylık olunca yıllık olunca çok farklı bir fiyat oluyor. Çok daha ucuzluyor. Ama kaliteli bir marina yani Setur iyidir yani. Ama işte pahalı. Yani benim bütçem dayanmaz yani ona. Evet, durum bu. <gülüyor> He? Yar yar. Kim bakıyor yerine? Minni abi. Minni abi. O da Minni. O Şöyle lastikliyorum, mandal açılıyor bazen. Bu hepsinde var bu programda. <gülüyor> Ama heh, bak çalış çalış. Oğuz'la çok iyi anlaştılar. Oğuz'la Emin buradaki iki eleman. Oğuz evet. hidrolik dümen. <gülüyor> Emin de şu alet. <gülüyor> İkisi tamam. Bu onlarla şey değil, bu bağımsız. Bu kendine müslüman. Bu şey, şart pilotu olsa bu, o zaman bununla birlikte çalışacak. Biz buna çizdiğimiz orotaya alet kendi götürecekti. Ama biz şart pilotu alamadık, o pahalı geldi. E, alınır aslında, pahalı derken bu daha başarılı. Bunda aynı zamanda derinlik ölçer falan var ya, hem de balık bulucu. Benim hani teknede öyle bir kendi kendine götürsün şeyine ihtiyacım yok yani. Zaten o götüreceği zaman da gene sana soruyor, döneyim mi diyor, bak geldi vakti diyor. Hani rotayı çiziyorsun ya birkaç mesela işte oraya pin koydun birkaç kalem hani ayırdın gene soracak yani aa diyecek hani geldi vakit döndüreyim mi diyecek yani öyle olduktan sonra zaten ben gene çevirmiştim. Çok arkalarda kaldı Çanak ve geldik Akbük'e geldik. Normal motorla arabayla falan gelmiştik. Bakalım nasıl nasıl olacak. Ben keşfediyoruz şu anda. Şu anda Mert Kaptan keşifte. Gerekli noktaları tespit ediyor. Gerekli noktaları tespit ediyormuş kendileri. La la la la la la la la. Hay telif ya, hay telif ya. Buradan YouTube'un telif yetkililerine sesleniyorum. Hay ben sizin. Dimdik dağ var ya Akmükün üstünde. İşte onun yüzünden burada çok kranlar olur. Kran Rüzgar'ı araştırın. Burası özellikle Kran Bükü olarak da geçer. yani bölgeler. Kran Rüzgar'ı teknede mahveder adamı. Evet. Akbük'ün kamp alanı. iskele. Karşı komple plaj zaten büyük bir gemi demirde. Burası demir alanı ve plajları devam ediyor. <gülüyor> İskele ve kamp alanı göründü iyice yan yana. İskele tonu oh, oradan balık atlattı kocaman. <gülüyor> Aa, bak bak orada bak. Atlıyorlar. Bizim boyumuzda bir tekne de var. Diyorsan 5 dakika iskelede durup gidelim. Ya da şu şamandıraların birine bağlayalım. Ne olacak ki? Vallahi diyorum bak. Böyle Akbip'in orta yerinde bir tane kocaman bir tonoz bulduk. Artık ona bağlandık. Kusura bakmasın sahibi geçici bir şekilde. Zaten burada kalmayacağız. Sadece biraz bakacağız. Umarım şimdi gelmez geziyordur sahibi. <gülüyor> Şurada bir tane pis bir balon balığı var anlatamam yani o kadar büyük ki. Yaklaşırsak göstereceğim. Dor restoran, Blue Parrots, Altaş, Akbük Çakmak Süpermarket buralardayız. Kaptanım özgürleştir bakalım bizi. Mert Gregor. Allah. Şu kocaman keç armanın meğer tonuzuyormuş burası. Mı? Şu anda üstümüze üstümüze geliyormuş olmayan, bağlamaya. Dayı bir, <gülüyor> bir dakika daha geziyor. ya. 15-20 dakika gez ya. Hadi. Bugün gelmiyor. Bugün gelmiyor. Geziye çıkmış oda. Ben şimdi bütün günü <gülüyor> de Evet. Artık bütün e, akbük kıyıdan sürekli burada olur gözüm. Büyük tekne geldikçe eyvah <gülüyor> eyvah iyi, var, iyi var. İşte zaten. <gülüyor> Mert sana çok acıyorlar. Çok amma kürek çektik Kaptan bu gezide diyorlar. He, kürek çekmek sporu güzel ya. Benim sol kolumu geçitlemem lazım. Evet yani şuradan şurası için de zevkli oluyor, spor oluyor arkadaşlar. Hareketsiz kalıyor insanla. Rütçik. Evet. Akbük. Karabük. Denizine bakalım, tatlış tatlış çakıllı. Ben çakıllı çok severim, ne de olsa Konyaaltı çocuğuyuz. Nefis gözükmüyor mu renk? Muhteşem yani. Bu beyaz çakıllar... Burayı böyle turkuaz yapmış, harika. Adını bu beyaz çakıllardan alıyor bence Akbük. Bizim Suluada gibi. Evet. Selam. Selam. Şu an botlara şey yaptık. Artık. Ee, i̇skele yaptık. Aslında Sua yüzme iskelesi. arkadaşlar da aldık. Ama sağ olsun şey yapmadılar yani. Bizi sıcak karşıladılar. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Çamlıbel Market'in galiba Şevket amcanın yerinde yiyeceğiz. Bilmiyorum. Akbük Çakmak Süpermarket'in tam önündeyiz. <gülüyor> ya yani renk ultra lüks süper sonik yani. Artık gün rengine aşık olmayan ölsün yani. Bir dakika yürüp gelir misin Olur. Beğendin bakıyorum Gelin sevgi bak. Şeyi de güzel yapmışlar. da. Hmm. Burası doğru. gözleme diye tarz ettiği yer doğrusu. Bak işte arkadaş bu ya işte. Ha, bu da sıhhat o. <gülüyor> Kaydediyorum ben. Seni mi? Yasaklamasın. Gözlemelerimiz de gelmiş. Yamyamyamyamyamy. İşte o kum beyaz olduğunda böyle beyaz oluyor. Kum sarı olduğunda sarı. Neyse Beyaz Neyse kum. <gülüyor> Öyle bir diğer işte. Deniz butlar artık bir şey değil, değil <gülüyor> Denizin içinde tabii şey zorlar. <gülüyor> ne haberlerle geldi? Anladım. Doğa restoranından bilgi aldım. Doğa restoran. Doğa restoran. İşte karşıdaki işletiyor. İslam evet, yanında kamping var. Bakın, Önde de iskeli var. Bağlama biliyorsunuz. Elcesis iskele. Süper, bu restoranları seviyoruz. Restoran, tuvalet vesaire kullanabiliyorsun akşam. Her şeyin yani, kahvaltısı da var. Harika. Bu şekilde, bu tonos e, büyük bir teknenin arada ulaşılamıyor adama. E, şey ama 10 küsur gündür yokmuş tekne, muhtemelen de. İnşallah. E, kışında burada duruyormuş tekne. Baya kışlık tonuz atmışlar Söyle zaten. Öyle yani tonosu. Yani gelmeye de bilir, gele de bilir. 10 yokmuş yani gelmesi yüzde 10. Kötü şans olur yani. Evet. Ha, iskele de burada yani gel bağla diyor. Tonozlu iskele. Öyle yani, mi? Kalınabilir gece yani. Her havada kalınır. Bir de şey diyor bugün hava olmayacak diyor. Vallahi sen bil. Bence kalalım burada yani. Bu Tonoz'da kalalım değil mi? Tonoz'da kalalım adam gelirse iskeleye giderim. Bence de. Şu anda çünkü alerga süper yani. Bak tabii en güzel esen yer. Orası da güzel Kötü bir eskiyor ama şey sonuçta iskele yani. Burası daha güzel. Bağımsız olmayı tercih ederim. Şu anda suyumuz falan da var. Hani böyle bir ihtiyacımız da yok. Bir şey yapmaya yok. Vakit geçti zaten yol vakti. Yok. Tekneler geliyor hava da yok gibi ama. Acelesi de yok ya. O yüzden de. Büyük bir... Ya kendi miymiş neymiş acaba buradaki tekna? Motor evet. yatma. Bilmem ne Telefonumu da verdim. Selamlar şimdi size niye bu bikinileri gösteriyorum? Şunu söylemek istiyorum. Bikinilerinizi asarken hanımlar özellikle sizlere dikkat. Ee, bit, i̇pinizi mutlaka şu alt kısmından geçirip mutlaka bağlayın. Çünkü bir şey oldu rüzgarda düştü diyelim mandal. Bakın bikini burada kalıyor. Bu mandaldan da kopsa bağladığım için düşmeyecek asla. Lütfen bunlara dikkat ederek asalım. Sonra altsız ya da üstsüz kalınabilir. <gülüyor> Hayır, kamu spotu çekeceğim diye öyle gerçekçi yapıyorum ki, mandalı gerçekten düşürüyorum. Atı veriyor mandalı. Neyse, Allah'tan Mert kaptan hemen yetişti. Bir mandal daha kurtarıldı. Bir mandal daha... Doris'e kavuştu. <gülüyor> Şimdi akıllardayız, sıfır rüzgardı. sıcak esti, akabinde bir anda bastı. İşte kran oluyor. Çok ufak bastı şu anda. Hani büyük basmadı. Ama bu Akbuk'un özelliği bu. Şu dağlar var. Çekin hemen dağları. Yüksek yüksek ya dağlardan indiriyor arkadaşlar. Sağlam indiriyor mi? Çok güzel oluyor ama. Yani serinlik açısından güzel de bayağı basıyor. İlk de alevle geliyor. Kara kara balıklar, küçük kara balıklar, neredeyiz İzibarız? Tabii ki de dün söylediğimiz gibi duva restorandayız. Duva restoranın iskelesinde su alıyoruz. Akbük. Mert kaptan. Günaydın. Pıralı pıralı tonozlu bir iskele Şuratta da küçükler var Sen bekle edersin O da şeyin altında kalmazmış acaba Çökertmeden çıktım da Halil'im Aman başım selamet Çökertmeden çıktık Akıllara bu türkü düştü Gariban Halil armutları yüklemiş sandalına Giderken giderken kendi eceline doğru gitmiş meğerse Arsı Orak Adası Şimdi sonra Akbük'ten ki Akbük şu an gözükmezlerden. de Adası'na geldik Hava bozuk Karayel lesiyor. Borak Adası pek bir kalıba Borak Adası'ndaki eve bakın Burada Orak Çekiç adasının yanındaki Orak <gülüyor> Çekiç başka bir ada onda da bir ev var kocaman